Şimdi, şu saati inceleyerek, saat kaçı gösterdiğini bulmak istiyorum. Bu, zamanla sürekli yaptığımız basit bir şeye dönüşüyor ama, önce biraz pratik yapmak lazım. Biliyorsunuz, saatin iki kolu var. Kısa olana akrep denir ve akrep saati gösterir. Uzun olan kolaysa yelkovan denir ve yelkovan da dakikayı gösterir. Saati okumaya akreple başlayalım. Aslında bu saatin üzerinde rakam olmadığı için, Önce rakamları eklersek işimiz daha kolay olur. Saatin tepesindeki iki kolunda başlangıç noktası olan bu nokta 12'dir. Akrep 12'den başlar ve sağa doğru ilerler. Akrep için buradaki büyük noktaları dikkate alacağız. Mesela akrep birinci büyük noktaya geldiğinde saat 1'dir. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'ye geri döneriz. Bu saatin akrebi 10'u geçmiş ama henüz 11'e gelmemiş. Demek ki saat 10 ile 11 arasındaki zaman diliminde olabilir. Yani saat 10'u 5 geçiyor, 35 geçiyor ya da 50 geçiyor olabilir. Dakikayı incelemedik ama saatin 10 olduğundan eminiz. Bunu unutmayalım. Şimdi sırada dakika var. Yelkovan, yani saatin uzun olan kolu, buradaki noktanın üzerindeymiş gibi görünüyor. Dakika, saate göre daha kısa bir zaman dilimidir. Onun için bir saatte daha çok dakika vardır. Dakikayı okumak için saatin üzerindeki küçük noktaları dikkate alırız. Yelkovan 12'nin üzerindeyken saat 10'du. Sonra bir dakika geçti ve saat 10.01 oldu. 10.02, 10.03, 10.04 ve 10.05. Yani yelkovan buradayken saat 10'u 5 geçiyormuş. Devam edelim. 10.06, 10.07, 10.08, 10.09 ve 10.10. .10. Burası da 10.10 .10 olduğuna göre bu aralıkların her biri 5'er dakika olmalı. Burada dakika sıfırsa, burada 5, burada 10 ve burada 15'tir. 10-15'ten bir dakika sonra da saat 10-16 yani 10'u 16 on geçiyor olmalı. Bir tane daha yapalım mı? Yine akreple başlayacağız ama saati okumadan önce rakamları koyalım. 12-1-2-3 bir, bir süre sonra bunu yapmaya gerek kalmadığını göreceksiniz. Çünkü Mesela bu örnekte akrep zaten 1 ve 2'nin arasında. Ama şimdilik rakamları yazabilirsiniz. Böylece pratiğiniz artar. Akrep 1 ile 2 arasında olduğu için saat 1'i geçiyor ama henüz 2 olmamış. Bu durumda saat için 1 yazabiliriz. Dakika için yelkovana baktığımızda ise yelkovanın saat üzerinde oldukça ilerlemiş ve 12'ye yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Bu aralığın 5 dakika olduğunu biliyoruz. Bu şekilde beşer beşer saymaya devam edelim. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yelkovan 45'i geçmediği ya da 45'in üzerinde olmadığı için, 40'a geri dönüp ondan sonrasını birer birer sayacağım. 41, 42, 43 ve 44. O halde buradaki saatte 1.44 ya da 1'i 44 geçiyor olarak okunur.